Araba kurtarmaya gibi burada sesimi duyan var mı? Amca, annemler yandı, amca mı oldu bu Amca, ay geldi. Kontrol, yaşıyor hala. Tamam hiç korkma. Korkacağın hiçbir şey yok. Tamam kurtaracağız seni. Bak kurtaracağız. Tamam kurtaracağız seni kurtaracağız. Buradayız geliyoruz kurtaracağız. Hoş geldin abi. Hoş abi. İşin hakikatinde yeniden birlikteyiz. Artık e, farklı bir formatta. Gündemdeki konular üzerinden işin hakikatini beyan etmeye gayret edeceğiz. Bu haftaki konumuz e, coğrafyamız gereği çok sık böyle gündemimizi işgal eden deprem. Evet. Biz deprem konusunun üzerinde dururken aslında çok dehşetli bir problemi fark ettik. Bir arada yaşayabilme kabiliyetimizi kaybettiğimizi fark, et, fark ettik yavaş yavaş. Deprem günü yani coğrafyamız gereği dediğim gibi çok fazla yaşadığımız bir olay. E, maalesef ki büyük depremlerde çok ciddi can kayıpları da yaşadık. Hı hı. E, bunu geçmiş tarihlerde 17 Ağustos 1999 yılında e, İzmit'te yaşadık. E, sonrası 2011 yılında Van, 2020 yılında Elazığ ve İzmir depremleri yaşadık. Ee, özetlemek gerekirse biz bu top, toplumsal çöküntüyü, toplumsal depremi nerede yaşamaya başladık? Bunu konuşmak lazım. Bunun sebeplerini anlatmak lazım. Bunun sebeplerini biraz daha irdelemek lazım. Yani örnek verelim. Kendi yaşantımızdan 17 Ağustos depreminde e, sosyal mecra yoktu. Sosyal medya yoktu. İnternet çok kısıtlı sayıda insan da vardı. E, o dönemde televizyon... Daha popülerdi, daha kullanılırdı. O zaman e, dönemin edep ve adabı geri, provokatörler yine vardı. İşte şundan öldü, bunlardan öldü deyip ortada kışkırtmak isteyenler. Fakat toplum olarak biz bunları biraz daha böyle başına eziyorduk, biraz daha bastırıyorduk ki yani kendi içimizdeki iç huzuru kaybetmemek için. Peki geldiğimiz noktada 2011 ve 2020 depremlerinden neler değişti yani? Ne gördük bu süreçte? Şimdi burada kuşak kayıpları oldu. Nesiller değişti. Biz o zamanlar çocuktuk. Biz yetişkin yetişkin hale geldik yani. Aslında bir yerde görev değişiklikleri, makamdaki kişilerin değişikliği de kuşak farkı oldu. Geçmiş dönemde büyüklerimizin bize öğrettiği insana saygı, yani aslında İslam'ın içinde olan insana hoşgörü, insana saygı duyma bugünümüzde çok çok azaldı. Yani biz bunu Van depreminde, Elazığ depreminde, İzmir depreminde çok sosyal mecrada özellikle çok kötü sonuçlarda gördük. Yani adam kalkmış Van depreminde ya bunlar şunları destekliyor. Ya zaten bunlar coğrafya vatanımıza ihanet ediyor, Bırakın ölçünler gibi maalesef çok kötü yazılarla karşılaştık. Evet baktığımız zaman son derece dehşetli bir durum. Aslında depremin dehşetinden daha büyük bir dehşet. Çünkü yani bizi bir arada tutan değerleri kaybetmeye başlamışız. Yani Artık birbirimize tahammülümüz yok. Aslında. Yani yani aslında olayımız İzmir depremine gelelim abi. İzmir depreminde de adamlara yani çok özür dilerim herkesten ama şu tabir çıktı. Ya bu adam zaten alkolikte bırak ölsün gitsin de biz de kurtulalım. Ya bu tabir biz Müslümanlara ya çok kötü bir yakıştırma Evet. Ya yani bir insan la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyorsa senin kardeşindir bitmiştir e biz bunu unuttuk abi peki abi yani 1999'dan 2020'ye gelen bu süreçte böyle bir hale dönüştü tamam toplum bunun altında yatan bazı sebepler olmalı yani insanları bu noktaya getiren bazı hastalıklar ve problemler olmalı bunların tespiti noktasında neler söyleyebiliriz Abi öncelikle biz asıl düşmanımızın nefis olduğunu unuttuk. Yani içimizde savaşmamız gereken, mücadele etmemiz gereken varlığın nefis olduğunu unuttuk. E de en büyük arkadaşı kimdi abi? Şeytan. Şeytandır. Şeytanın en büyük özellikleri nedir abi? Bencilliktir, kibirdir. E, i̇nsan nefsine yenik düşmeye başladığında e, maalesef şeytana da meyli artıyor. E bu sefer de adamda ne oluyor? E, İslam literatüründe e, izleyicilerimiz de bilir. Kibir ve ucup insanda boy göstermeye başlıyor abi. Kibir ve ucup dedik. Peki abi yani bu kibirin ve ucubun toplumu buraya getiriş süreci nasıl oldu? Yani kibir ve ucup insandan ne yaptı da ben artık alt komşuma sabredemez hale geldim ya da o bana sabredemez hale geldi. Bir arada yaşayamaz hale nasıl geldik? Abi bunu en güzel örnekle anlatırız. Ee, alt komşu dediğin güzel bir örnek de geldin. atıyorum biz bugün İzmir'e taşındık İzmir'e gittik İzmir'de üst komşumuz veya alt komşumuz veya yan dairemizdeki komşumuz bizim zıttımız yani İslam'ı bilen Müslüman olmuş fakat İslam'ı tam öğrenip yaşamayan bir insan hı hı. E şimdi bizi de e, belli bir ayrışma sürecimiz var zaten de dışarıdan destekte e buna karşı da bize diyor ki ya bunlar geldi muhafazakar şimdi benim kızıma laf eder karıma laf eder şu olur bu olur derken ne oluyor sana önyargıyla yaklaşıyor abi. Yani hoşgörü bittiği için sana direkt böyle düşman gözüyle bir önce kitleniyor abi. Sana öyle bakıyor ya diyor ki bu adam geldi şimdi bizim apartmanımızın huzurunu bozacak ona laf edecek buna laf edecek. Yani halbuki aslında şunu anlasa bu adam Müslüman. Yani biz de Müslümanız. Bu adam sadece İslam dinini bildiği kadarıyla yaşamaya çalışıyor. Yani bunu yaptığında şunu diyor yani bu adam geldi şimdi her şey karışacak. Ama kalkıp da ticaretinde normal yaşantısını da pek şey olmayacak yani bu. Dürüst, adil de olmayacak. Kendi kafasını dikine böyle gidecek yani herkes, bütün işlerinde. E ne olacak? Bu sefer kendini ötekileştirecek. Diyecek ki ben arkadaş bundan iyi bir adamım. Hı hı. Yani kendi kafasında kurguladığı iyilik vazifatini ben iyiyim benim gibi bu da iyi olmak zorunda diyerek maalesef kibir aslında düşecek. Peki bunun karşı tarafındaki şahıslar için mesela bizim oraya gitmemiz durumu üzerinden bir örnek verdin. Hı. Peki bunun tam aksinde olanlar için bir örnek verirsen onlar için nasıl bir durum söz konusu? Şimdi tam zıttını düşünelim şimdi ötekileşme meselesine gidelim. Abi şimdi biz İstanbul'da oturuyoruz muhafazakar bir sempteyiz bizim dairemizin karşısına geldi başı açık ne bileyim içkiyi rahat tüketen yani iyi kötü de görmüşsündür diyaloglarında falan duymuşsundur kumar oynayan bir adam sen direkt dedin ki ya böyle müslüman olur arkadaşım ya müslüman dediğin arkadaş ibadetini edecek harami helali bilecek geçiştireceksin ne yapacaksın bu sefer ya bunlar zaten böyle biz kendimizi koruyalım yani ötekileşme süreci başlayacak bu sefer. Ya bunlar bakıyorsun böyle dinini tam yaşamamış. Tamam mı? Ee, karısına sözü geçiremiyor. Karısının gezdiği hallere bak. Çocuklarının giydiği elbisenere bak diyerek. Bu seferde ne yapacak? Karşı tarafa. Tam diğerini zıttı gibi. Yani haşa haşa gayrimüslim gözüyle bakmaya başlayacak. Halbuki ayet gereği bütün müminler Kardeştir. Yani bunun deprem sonucunda da şöyle bir şey oluyor. Ben iyiyim kardeşim. Herkes iyi olsun. diye de diyor ki ben zaten dinimi yaşıyorum. Benim gibi insanlar da var. Diğerlerini zaten ölse de boşver deyip sallayacaklar. Yani aslında abi e, 99'dan ya daha öncesinden de Bugüne gelen sürece baktığımız zaman, toplumun geldiği bu hali düşündüğümüz zaman, bundan bir 5-10 yıl sonrasını düşündüğümüz zaman aslında bu e, tüyler ürpertici bir tablo ortaya çıkarıyor. Maalesef. Yani, 99'dan bugüne geldik artık oh olsun demeye başladık. Yani bir 10 yıl sonra herhalde insanlar artık... Ya birbirleriyle artık düşman vasfıyla, bunu alt komşu üst komşu geç, e, adam aile içinde karı koca olarak bak hı hı. veya baba oğul olarak bak oğlatıyorum atıyorum. E, bir yerde bir ders dinlemiştir. İslam hoşuna gitmiştir. Biz e, zikir meclisine gitmiştir. Oradakileri görmüştür. Hareketleri, tavırları. Ya İslam böyle bir şeyse biz bugüne kadar ailemizde ne yaşıyorduk? Kafasında böyle bir soru işareti oluşur. Abi. E, babayı da şöyle, şey tam ters matematikten bakıyoruz. Baba da dediğimiz gibi içkisini içen rahat ama lafa geldi ha. bizim Müslümanız kardeşim. Biz dinimizi biliyoruz. Deyip, fakat yaşamadığı... ...bir savunmaya kalkar... ...oğluna der ki sen şimdi derviş oldun... evli aldın... ...başımıza o günah, bu günah... ...şunu yapmayın, bunu yapmayın diye... ...yani aslında nefsani bir baskı kurmaya çalışır. Yani problem aslında tam da söylediğin gibi... ...o, o nefis noktasından kaynaklanıyor. Yani insan aslında içindeki o asıl düşmanı kaybedip... ...ona bakmadan dışarıya bakmaya başladığı zaman... ...dışarıda düşmanlar aramaya başladığı zaman bu defa hem kendine yabancılaşıyor hem topluma yabancılaşıyor. Herkesten yani nefret eder. Niye yabancılaşıyor. Yani. Kendi aramızdan bakalım şimdi. Biz seninle can diyor arkadaşız. E sen şimdi buradan çıkıp içki içtin diye ben seni arkadaşlığından vazgeçersem bu bizim İslam'da seni terk etmem olmaz mı? Evet. Yani ben seni bıraktım. E senin Ben seni bıraktıktan sonra sen bana diyeceksin ki ya bir içki içtim bir günaha düştüm diye beni terk et. Ya böyle din olmaz olsun diye kafanda bir patlama olacak. Ya ki peygamber efendimizin hayatına baktığımız zaman geçtim hani bir Müslüm, işki içen bir Müslümanı bırakıyorum bir kenara. E, Ebu Cehil'in yaptıkları ortada hayatı boyunca kendisine ailesine sevdiklerine eziyet etmeye çalışmış bir adam. Peygamber efendimiz kaç defa kapısına gitmiş. Hiçbir zaman için öyle bir uslup kullanmamış. Bunu Bugün bu noktada demek ki biz Müslümanlar olarak bir şeyleri yanlış yapıyoruz ve sorun tam olarak bizden mi başlıyor diyebiliriz? Ne diyebiliriz? Abi sorun zaten aslında bizden başlıyor. Biz İslam'da nefsin ne olduğunu unuttuk. Hı hı. Yani Çünkü insan fıtratı e, eş, insan eşittir hata yapan demek abi. Bunu bir kere anlamak lazım. Her insan hata yapar. Evliya da olsa hata yapar. Çok namuslu bir adam da olsa yanlışlıkta da olsa veya Ayağa kayar, aklı çağır, şeytan uyar ya. Hı hı. ya. Bir yerden bir faize girer. Ne bileyim bir kumar oynar. E bir çevresinden bir içki içer yani. Hı hı. Yani bunu bir insanın yaptığı bir hatadan dolayı. Geçmiş yaptıklarının hepsi bir kere de silemez. Bu bir. Zaten e, insanda, İslam'da kucaklama hoşgörü olduğu için ne kadar günaha da gitse bunu zaten bir kere tutman lazım. Yani. İslam'ın hoşgörüsünü göstermen lazım ki bu adamı kazanabilirsin. Allah-u Zül katında fasık bir müminin kalbi Kabe'den daha kıymetli. Bunu Aynen unutuyoruz. Aynen Ya Bir de şu matematik var. E biz şunu unuttuk abi. Bir Müslüman bir günah işledikten sonra işlediği günah için tövbe ederse Allah onu sıfır kilometre yapıyor. Ya. Şeyi bitiyor yani. O iş günahı tamam işledim ben bunu affediyorum diyor. Allah-u Zül Celal demiyor, Şeytana izin veriyor. Diyor ki sen kullarımı kandırmakta tamam izin verdim kandırabilirsin. Aynı günahı yüz seferde işlese ben yüzünde de kulum tövbe ettim, affedeceğim. E biz bu matematiği de unuttuk. Ve bunun sonucunda ayrışmaya başladık. Yabancılaşmaya başladık. Yani is, dinler kesim e, dinini unutmuş yaşamayı bırakmış insanlar dedik ya bunlar dinli yaşamı Ölsün gitsin cehennemlik zaten. Halbuki bilmiyor ki bu adam 60 yaşına da gelse, 70 yaşına da gelse, tövbe ettiğinde bitti 0 kilometre. Diğer kesimden geliyorsun abi, bakıyorsun, ya bu adam dindar, e bu adam dindar, yanlış yapıyor diye. Sen dinini niye bırakıyorsun ki? Ya madem dinini bırak, yani bırakma, daha iyisini yap ki. Sen insanlığa örnek ol. Yani bir taraf bilmiyor, bir taraf yaşamıyor diyebiliriz yaşamama probleminin sebebi ne yani biz ne yaptık e, dini yaşama noktasında neyi yanlış yapıyoruz Biz dini yaşama noktasında abi örneklerimizi bizim e, tabir pirlerimizi, büyüklerimizi alimlerimizi evli unuttuk herkese onlara geçtim biz en başta Efendimiz Aleyhisselatu mesela unuttuk abi Biz dinimizde peygamber peygamberimiz bu olay karşısında ne yapardı bunu unuttuk Komşusuna nasıl davranırdı? Bunu unuttuk. Normal günlük yaşamında ne giyerdi? Nasıl hareket ederdi? Diğer müze, din, yani Müslüman olmayanlara karşı tavrı neydi? Biz bunları unuttuk abi. Yani sana kasta olmayan bir gayrimüslimin bile başına gelen bir musibete sevinmemen gerekirken Müslüman kardeşinin başına gelen bir musibete sevinir hale geliyorsun. Ya insanda şu olması lazım. Bir yerde yolda gidiyorsun. Biri tak düştü bayıldı. Yani vicdani olarak o adama yardım etmeye gitmiyorsan problem var abi. Yani, yani ciddi sıkıntı var. Yani bu insanlık olarak bir sıkıntı. Hı hı. Ya aslında e, toplumumuzda bu hoşgörünün kaldığı son kalelerden biri Mardin. Bunu orada çok güzel görüyoruz. Farklı evet. kültürlerden, farklı dinlerden insanlar bir arada da çok güzel birbirlerini severek hala yaşayabiliyorlar. Hani o eski Türkiye'nin, o eski toplumun küçük bir numunesi orada kalmış. Demek ki hala başarabiliriz. Peki... Bunu başarmanın yolu ne? Abi bunu başarmanın yolunu söyledik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını öğrenmemiz lazım. <gülüyor> Ehli yolunu bilmemiz lazım. Yani İslam'da ne var abi? Yaşama var. İslam'ı yaşıyorsun. Yaşatıyorsun karşı tarafa ki örnek alsın senin. Ya bir Müslüman'a namaz kıldı, oruç tuttu, hacca gitti, zekat verdi diye örnek alamazsın ki bir Müslüman'ı örnek almak istiyorsan ticaretine bakarsın. insanlarla ilişkisine bakarsın. Aile iç ilişkisine bakarsın. Hı hı. E bunları sen İslamiyet'e göre yapmazsan, e karşıdaki adam der ki ya sen nasıl din dersin? Ya Tebliğin başladığı ilk yıllarda öyle değil miydi aslında? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabesin topladı, öğretti. Nübüvvet'ten paylarını aldılar abi. Dünyanın dört bir tarafına dağıldılar. E ne oldular? Gidip orada namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git demedi adam. Oturdu, ailesi de kurdu, yaşadı, işine başladı. Müslüman nasıl olunur? Gösterdi. İnsana dedi ki ya bu adam dokum gibi şeker gibi adam ya. Bu adamın dini ne? sefer ne oldu? Araştırmaya başladı. E adamla git gel diyalog kurmaya başladı. Ha Müslümanlık böyle bir şeymiş. Dedi adam İslamiyet'e yanaştı. İslamiyet'in en hızlı yayılmasının yolu da buydu zaten. Yani biz hakiki İslam'ı yaşadığımız zaman İnsanlar bölük bölük İslamiyet'e gelecekler diyebiliriz aslında hakikatin konuştuğumuz yani zaman. Yani sen en basit abi. Kendi evinde <gülüyor> geldin. Yani karını, anneni, babanı, kardeşini bırak. Önce kendimi Müslüman ol. Kıldığın namaz, oruç, zekat kendine. Ama diğer insanlara karşı olan tavrını bir önce bir göster. Bak İslamiyet buymuş. Böyle hareket etmek gerekiyormuş. Böyle yaşamamız gerekiyormuş. Diyerek sözlü değil. Yaşayarak anlat diyecek ki ya bizim oğlan çok değişti be neydi ne oldu çocuk veya karısı kocasına diyecek ya bizim adam eskiden içki içiyordu kumar oynuyordu geliyordu kavga ediyordu bağırış çığırış şimdi adama bağırıyorum sesin çıkarmıyor diyecek ya, otomatikman diyecek ki ya sen nereye gidiyorsun ne yapıyorsun ne ediyorsun bu sefer sana gelecek bu adam evet. ya, biz bu meseleyi unuttuk abi yani bunu yapmadığımız zaman da aslında şöyle diyebiliriz ki üzerimizde bir vebal oluşuyor. İslam'ın hakkına giriyoruz diyebiliriz. Dinimizin hakkına girebiliyoruz diyebiliriz. İnsanları İslam'dan çünkü biz uzaklaştırıyoruz yaptıklarımızla. Ya bizde şöyle bir sıkıntı var abi. Müslümansan kardeşim sakal bırakacaksın. Müslümansan takke takacaksın. Müslümansan şalvar yiyeceksin. Cübbe takacaksın. Fistan giyeceksin. Ne bileyim kot pantolon giymeyeceksin. Gömlek dar giymeyeceksin, tişört giymeyeceksin. Ya önce bir dışarıdaki şekli bir bırak arkadaş. Önce adamın içerisini bir düzelt. Önce adama Müslümanın güzel giyinebileceğini, e, şeklinin düzgün olabileceğini göster. Ondan sonra de ki ya bu gömlek sana çok yakışıyor. Ama sanki böyle bir tık daha alsan daha rahat etmez misin? Desen olay bitecek adam diyecek ki ya bir gün sonra iki gün sonra hakikaten ya bu bu beni sıkıyormuş. Değil otomatikman gidecek bir tık daha genişleniyor. Yani böyle böyle insanları doyurman, tatmin etmen lazım. İslam'ı direkt gideceksiniz, namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız. Zekat vereceksin. Nafakan'ı bize vereceksin demeyeceksin. Bırak. Adam mahallesinde konusunda, komşusuna baksın. Kesin kendi camisinde ne yapıyorsa yapsın. Yani genel olarak toparladığımız zaman... Toplumda kibir sebebiyle bir ötekileştirme. Evet. Bunun karşılığında ucubun getirdiği bir ötekileşme var. Toplum olarak birbirimizden uzaklaşıyoruz diye kısaca bir özetleyebiliriz. Peki işin hakikatine gelirsek en sonda ne diyebiliriz abi? Abi en sonunda işi özetleyelim. Yaşama dedik, yaşatmak dedik. Bilmek, öğrenmek dedik. Bir insanı yaşamadığını bilemez abi. Yani bir şey bilmek için önce yaşaman lazım. E i̇nsanın bildiği, öğrendiği de yaşanmasına yeter mi? Yetmez. Yani İslamiyeti tam öğrenip, tam yaşayıp toplum içinde birlikte yaşamamız için yani en güzel harcı oluşturmamız lazım. Eyvallah, abi, ağzına sağlık. Yani bir arada durabilmek için, yeniden bir araya gelebilmek için o İslam'ın hakikatiyle buluşup o haşla yeniden bir araya gelmemiz lazım. Yani maalesef şu da var. Bize Kur'an-ı Kerim yeter. Yetmez kardeşim. Yetmez. Yetmeyecek. Yettiremeyeceksin. Sen Kur'an-ı Kerim'i anlamak için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a muhtaçsın. Muhtaç. Bitti abi. Yani sen Kur'an-ı Kerim'i ve sünnet-i seni Peygamber Efendimiz'in hayatın elde aldığında bu iş zaten otomatik manvayına girecek. E bu sefer ne yapacaksın? Alt komşunmuş, abinmiş, babammış... Hristiyanmış, Yahudiymiş. Geçeceksin bunu. Önce kendini düzeltmeye odaklanacaksın. İnsan yani çevrendekilere iyi olmak zorunda kalacaksın. Reçete bu. Bir daha abi. Özeti bu. Eyvallah. Yani abi. bizim için önemli olan ne? Bir, muhabbet. iki sevgi. Allah hoşgörden bizi uzak eylemesin. Amin. Haftaya görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.